Mizginay'ı 10 yaşında e, okulları tarama yaptığımda en suratlı kız olarak çıktı. 8.50 saniyenin altında koşan çocukları e, suratlı kabul edip çalışmaları alıyorum. Mizginay e, yaptığım denemede 8.13 koştu. E, yanlış ölçtüm sandım çünkü çok ufak tefek, çok boyu falan e, küçüktü. Seyp'in yaptığım çocukların içerisinde en küçük boyluydu. 1.20-26 boyunda falan da çok küçüktü. Hatalı derece aldım diye tekrar bir tane ölçüm yaptım. Yine aynı dereceyi koştu. Bir de o anda baktım ki ayaklarına, 10 yaşındaki çocuğun ayında 38 numara ayakkabı. Yani ayakkabısı o kadar büyükmüş ki, o, ''Ya kızım sen bu ayakkabıyla mı koştun?'' dedim. ''Bu ayakkabıyla koştun.'' dedi. Ben Mizginay. 60 metre, 200 metre, 400 metre. Yıldızlar salonu Türkiye rekortmeniyim. 15 yaşındayım ve Pazar Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Ailem Batman, doğuluyuz Doğulu biz. Buraya tarım işçisi olarak geldik. Ben hafta sonları tarlaya da çalışıyordum, havuç toplamaya gidiyorduk. Dördüncü sınıfta öğretmenlerimiz dediler böyle bir tarama var dediler sporda. Ben oku, o zamanlar okulda yarışırken en hızlı gözüküyordum. Erkeklerle de yakalamacılık oynadığında baya hemen onları yakalıyordum. Öğretmenler yönlendirdi, bir gidelim dedik. Gittik, e, okulumun arasında en hızlı çocuğ, e, kız ben çıktım. Ben Mizgin'i ilk aldığım yıllarda Mizgin e, okulunun haricinde cumartesi hızlarında tarlaya çalışmaya giderdi. Şimdi son iki yıldır artık tarlaya göndermiyoruz. Tarlaya gitmesi önemli değil. Ben cumartesi mesela antrenman yaptım ama kış ayında tarlaya gittiği zaman hasta oluyor. Bir hastalık bir aya mal oluyor. Bizim yaptığımız antrenman da boşa gidiyor. 3 ayımız gidiyor. Ben kaçmaya başladım. Hiç gelmedim antrenmanlara. Ama diğer arkadaşlarım devam ediyordu. Ee, babam çok istiyordu benim iyi bir şeyler. Öğretmenlerim babama bu durumu anlatmışlar herhalde. Mizgin, yetenekli bir çocuk olacak diye. Ee, i̇şte sonra babam beni ikna etti. Göndermeye çalıştı ama ben yine kafama eseni yaptım gelmedim ben okulun bahçesinde top oynardım futbol oynardım arkadaşlarımla sonra bu an beni okul e, gelip okulun bahçesinden beni bulur sahaya getirirdi her gün arada sırada kaçamak da yapıyor diyim e, Musin hocam beni arıyordum Bizgin nerede ben de arada sırada bulup götürüyordum sahaya takip ediyordum Bizgin ilk zaman ilk yılında çalışmalara gelmedi sürekli kaçtı. E, Arıyordum ben. Babasının telefonunu almıştım. Arıyordum. Babası bulup getiriyordu. Fakat genelde babasını, e, babasını da diyordu Bir yerlere saklanıyordu. Çalışmalara gelmiyordu. Sonra ikinci yıl e, biraz daha çalışmalara gelmeye başladı. Hocam bana çok destek verdi. Bu konuda benim e, sadece kurtuluşumun spor olduğunu söyledi. Ve ben de artık bunu görüyorum. Kim derdi ki yani küçük bir yani mizgin tarladan böyle bir şey olacak diye. Hiç emin değilim kendimden böyle. Yani diyorum... Tüm kızlar yapabilir, güven kendilerine inansınlar, inanınca her şey oluyor. Yedi kardeşler, diğerleri evlendi, fazla çalışan da kalmadı. Yani şu anda ailenin yükü, baba da biraz rahatsız, hastalıklı, çalışamıyor. Annesi aşırı kilolu, o da gidemez oldu tarlaya, kalp sıkıntıları başladı. Yani şu anda e, mizgin ailesini, e, yani 15 yaşında, 16 yaşında ailesini geçindirme durumuna, hem sporunu yapıyor, hem okulunu okuyor, hem de. Aynı zamanda ailesini geçindirecek bir pozisyona geldi. Kaymakamla ister ettiğimizde saatin dedi bunlar dedi mağdur aile dedi yeşil kartlı bunlara dedi tarlaya gitmesin biz ailesine burun kazanacağı kazandığı para kadar yardım edelim şeklinde bir ilk şeyimiz gelirimiz bu şekilde başladı bu çocuğun geliri biz de cumartesi pazar tarlaya gitmedi düzenli antrenman yaptığımızda işte bu rekorlar falan dereceler hep gelmeye başladı. Şu anda Nicemizginler gibi yetenekli çocuklar var kız çocukları var okusaylar diye, onlarda eminim ki ileride onlarda iyi yetenekler çıkar diye. 2016'nın e, Ocak ayında yapılan salon rekor deneme yarışmalarında salondaki bütün kısa mesafe rekorlarını kırdı. 60 metre, 200 metre e, ve 400 metre Türkiye rekorlarını kırdı. Milli takım adına e, gitti, yurt dışında yarıştı, liseler arası dünya şampiyonlarında yarıştı. E, artık e, mizgin e, son iki yılında e, son artık dört ayında bu işten bir gelir ailesine de katkı sağlamaya başladı. Hedefim işte olimpiyatlar ve orada ben bir derece yapacağıma inanıyorum. Olimpiyatlarda bir belki madalya getiririm inşallah. Bu da hocamın sayesinde olacak. Ben istiyorum ki bütün aileler kız çocuklarını okutsun. Onların arkasında dursun, onlara güvensin.